O patiler yerde çamur izi yaratmadığını gördüğünüzde ya da bir bez, ıslak bir bez yardımı ya da havlu yardımı ile sildiğinizde hiçbir çamurun kalmadığını görmek sizi bayan mutlu edecek. Tobe gel oğlum. Çık. Çık buraya. Çık. Hop. Oh. Aferin sana be. Aferin sana be. Cumba gel oğlum. Gel paşam. Gel. Çık buraya. Çık. Aferin benim oğluma. Çık. Komple çık. Hayır, öyle olmuyor. Senle bunu çalıştık bence videosunu bile çektik. Gel, yukarı. Gel, çık. Of, verin benim oğluma. Bekle, bekle, bekle, bekle, bekle. Jumbo genelde korkuyor arkadaşlar böyle olunca. Hazır mısınız? Jumbo s**tine döndün, gel. Jumbo böyle gel. Bu tarafa, bu tarafa. Gel oğlum, gel buraya gel. Of, verin benim oğluma. <gülüyor> Mevbeler arkadaşlar ben İlkan burası benim Ülkem Uzun süredir istediğiniz gibi videolar çekemiyordum arkadaşlar Hatta uzun süredir video çekemiyordum Yeni bir videoyla karşınızdayız Arkadaşlar bugünkü videonun konsepti çocuk bakımları Çocuklara bakarken evde rahat olabileceğini düşündüğüm bilgileri sizinle paylaşmaya karar verdim Ve bu her hafta düzenli olarak devam edecek bir video serisi arkadaşlar Çocuklar hakkında evde ya da hayatlarında kolaylık sağlayabilecek ve benim bulduğum çözümlerini hepsini size göstermeye çalışacağım Kanala abone değilseniz şu an kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar artık haftada 4 ya da 5 video çekmeyi düşünüyorum ve 4-5 video yayınlamayı düşünüyorum. Tamam, tamam. Ya, tamam. Çocukları dışarıya çıkardığımız zaman patilerinin altı ister istemez çamur oluyor ve eve geri döndüğümüzde eve ilk girdikleri anda yerleri çamur yapabiliyorlar. Bunun nasıl çözebileceğimizden bahsetmeye çalışacağım. Birkaç tane kendimce bulduğum teknik var sizinle paylaşıp sizle çocukları evve aldıktan sonra daha az çamurla karşılaşmanız ya da temizlik yaparken daha rahat temizlik yapmanızı sağlayacak. Ben yoruldum ya. Ben yoruldum. Siz orada oturuyorsunuz. 2 Megastar'la bunu size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Çocuklar dışarı çıkıp geldikten sonra biliyorsunuz patilerinin altı hep çamur alıyor. Göster pati altına. Gördüğünüz gibi burada çok uzun kıllar var arkadaşlar. Ve bunlar yerdeki çamurları alıp patilerinin altında getiriyor. Hatta o kılları çamurlar dolaştığı için onları yıkamak ya da silmek de çok zor oluyor. Köpek bakımında en rahat... En rahat uygulamayı seçmek isteriz çünkü içeriye al dışarıya sok. Bir süreç gerektiriyor arkadaşlar. Bu süreci en kısaya düşürebilmeniz için de benim de önerilerim var. Bugün de bunu size göstereceğim arkadaşlar. Videoya başlıyoruz. Kanala abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz. İkinci kez saygılara başlıyoruz. Çak. Oh. Çak. Jumbo. Gel bir tane de sene öpeyim gel. Oh. Oh. Oh. Bu arada arkadaşlar jumbo videolarda çok fazla olmuyor özellikle tiktok videolarında ama yukarı çıkarken bile ne kadar uğraştığını gördünüz. Onu rahatsız edebilecek videolarda kullanmamayı tercih ediyorum çünkü onun keyfi daha önemli. Alkış. Ama bu tarz uzun videolarda yani youtube videolarında jumbo'yu daha sık görebileceksiniz. Jumbo'nun evde olup olmadığını merak edenler oluyor jumbo her zaman evde arkadaşlar hiçbir yere gitmiyor merak etmeyin. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım mı? <gülüyor> Başlayalım Bahsettiğim olaya başlayabilmemiz için bize bir tane tıraş makinesi gerekiyor Çocukların patisinin altını kesmekte bunu kullanacağım Ne kadar derinden kesmeniz gerektiğini de videoda zaten göreceksiniz Ürünü göstermek istedim. Başlıyoruz. İlk Tobi'den başlıyoruz arkadaşlar Tobi zaten yanımdaydı Gel bakalım buraya Gel buraya gel Otur Gel biraz daha gel Otur o Aferin benim oğluma. Şimdi arkadaşlar burada zaten görünüyor Hatta daha yakından göstereyim Burada zaten görünüyor arkadaşlar. Burada bir sürü uzun kıl var ve bu bunlar sadece patisini korusun diye. Ama doğada yaşamıyorlar zaten. Evde parkeye ve fayansa basıyorlar. Onun dışında da, dışarı çıktığında da nereye bastığını ben gördüğüm için patisini korumasına gerek yok. Biz şu anda topraktan ve çamurdan kaçınmaya çalışıyoruz. O yüzden de bu kılları temizlememizde hiçbir mahsur yok. Başlıyoruz, hazır mısın? Gel. Arkadaşlar şöyle makineyle. Bıdıklanıyorum ha. Çıkan kılda da en son size göstereceğim bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patisinin altında artık uzun buradan sarkan kıllar yok. Bunu şimdi dört patisine birden yapacağım. Yapıyoruz. Gel diğer pati. Yat be. Tobi gel böyle. Yat. Amaferin benim oğlum çırpıyoruz çırpıyoruz çırpıyoruz Tabii kalk bakalım kalk ayağa kalk aferin elime ama <gülüyor> kaydırdık kaydırdık kaydırdık patilerinin altı bize geldikten sonra arkadaşlar kesmeye başlıyoruz dördüncü patiye geçiyoruz Elinize alıştıktan sonra bayağı da rahat geliyor arkadaşlar. Yani ilk seferde birazcık uzun sürebilir. Kestikçe böyle nereyi keseceğinizi bildikçe daha hızlı yapabiliyorsunuz bu hareketi. Evet arkadaşlar, iki patisi de bitti. Arka iki patisi de bitti. Ön patiler bitmişti zaten. Ortalama bir 10 dakika sürüyor arkadaşlar. Ama bu ilk seferde daha uzun sürebilir. Bu durumdan sıkılmayın. Çünkü çok fazla işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Şimdi Cumbu'yu yapıyoruz. Cumbo, gel oğlum. Gel Cumbu, buraya gel. Cumbu buraya. Otur. Otur. Otur. Yat buraya. Yat yat yat yat yat yat yat. verin benim oğluma. Cumbo'nun kıllarını görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama burayı daha yakından göstermek istiyorum. <gülüyor> Sorun olarak bahsettiğim cumbo'da daha iyi gözüküyor. <gülüyor> Cumbo gel. Cumbo gel böyle. Gel be. Gel buraya gel. Otur. Otur. İnsanlar görebilsin. Evet insanlar görebilsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada çok uzun tüyler var. Ama bu kadar uzun olmasına dediğim gibi gerek yok arkadaşlar. Çünkü evde bakıyoruz ve zarar görebileceği bir alan bırakmıyoruz aslında. Şimdi Jumbo'yu temizliyoruz, pati altı temizliği. Gel Jumbo, buraya gel. Otur. Of, benim, benim, oğluma Makine nerede? Burada. Ver pati. Şimdi bakın ne kadar dökülecek. Dur bekle, bekle. Bitmedi. Yapsan, evet ben yapacağım. Şöyle. Evet gösteriyoruz. Cumbo. Merhaba de. Söyle. Evet arkadaşlar baya tertemiz oldu. Artık dışarıda Cumbo çamur toplayamayacak. Diğerlerini yapıyoruz şimdi saw so him he was smiling to me he was singing the song feeling happy pati pati bayağı uzunları. arkadaşlar şuraya bakın and left but he was going away maybe again he came after me don't you wanna say Hazırsanız şimdi size kılları göstereceğim. Bunlar cumbonun patisinden çıkan kıllar. Görüyorsunuz. Yaklaşık böyle benim avucuma göre bir avuçluk kıl çıkmış. Tobi'den de yarım avuçluk kıl çıkmış. Aynen. Ama bunlar patilerinin altında hiçbir amacı olmayan Bizim baktığımız köpek cinsleri için hiçbir anlamı olmayan kıllar arkadaşlar. Bunun için hazır bekliyor. Önce kılları temizleriz sonra video devam ederiz. <gülüyor> patiler yerde çamur izi yaratmadığını gördüğünüzde ya da bir bez ıslak bir bez yardımıyla ya da havlu yardımıyla sildiğinizde hiçbir çamurun kalmadığını görmek sizi bayan mutlu edecek istiyorum ve her gün bir video yayınlamak istiyorum hafta 4-5 gün video yayınlamak istiyorum yayınladım ya tamam bu zaten kanalın ismi benim ülkem. Benim kanalım olduğu için içeriklerde çocukların da olmasını istiyorum. Çocukların olmadığı içerikler de olacak ama haftada 2 ya da 3 kesinlikle çocuklar olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Çocuklarımız için de eve girerken hep bir zorluk oluyordu. Bu zorluğu da bu şekilde ortadan kaldırmış ya da o zorluk derecesini bayağı bir düşürmüş oluyoruz. Video ile ilgili fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone değilseniz şu an kanala abone olabilirsiniz. Videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz de... Görüşürüz de! Oh. Cumhur sıra sende! Atla oğlum! Atla! İn aşağıya! Off! Oh, Verin benim, benim oğluma! <gülüyor>